Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler bu ay şifa ayı bu ay günlük hayatınıza odaklanabilirsiniz kendiniz de ilgilenebilirsiniz e, iş ve mesleki konularda da bazı düzenlemeler yapabilirsiniz Mart'ın hemen başında 2 Mart'ta, 12 derece balık burcunda yeni ay doğacak bu yeni ay Jüpiter'le birleşen asla son zamanlarda yaşadığımız en e, iyimser en destekleyici şanslı yeni aylardan birisi ve altıncı evinizde doğuyor sizin e, burası sizin çalışma hayatınız işte mesleğiniz günlük hayatınız alışkanlıklarınız düzeniniz genel sağlığınızla ilgili ve bu Jüpiter'li şifalandırıcı yeni ile beraber hayatınızın kalitesini arttırmanız e, bazı sağlık sorunlarınızı keşfedip şifalamanız iş ve mesleki konularda iyileştirici ve yapıcı etkiler altında olmanız mümkün çalışmalarınızın karşılığını alabilir bazı yeteneklerinizi geliştirebilir bir mesleki konularda da güzel adımlar atabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar değişken burçlarda ise bu yeni ayın tesirleri sizin için çok daha önemli hale gelebilir 3 4 5 Mart Güneş Jüpiter kavuşumunun en güçlü olduğu zamanlar işte bu buralarda belki bazı adımlar atılması, bazı fırsatlarla, şanslarla karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Yeni aydan önce ayın ilk günlerinden itibaren gezegeniniz Venüs Mars'la birlikte Oğlak burcunda hareket ediyor olacak pürütoyla da birleşiyor olacak 4. evinizde olacak Aslında bir süredir ev yuva ailevi konularda biraz daha sıkışık biraz daha zorlayıcı baskıcı enerjiler var yani evdeki sorumluluklarınız çok fazla olabilir işle ilgili konularda çok fazla zorlanıyor olabilirsiniz bu ayın ilk günlerinde de bu etkiler artıyor. Ee, belki de işte bu sorunları çözmek için de önemli çıkış noktalarınız olacak. Yani e, sorumluluk alanlarınızda yani mesleki konularda hissettiğiniz o baskılardan kurtulabilir. Belki kendinize kişisel anlamda yeni bir iş imkanı bulabilirsiniz. Ya da evdeki zorluklar, kısıtlayıcı etkiler yavaş yavaş rahatlamaya başlayacak ve ardından... Hani kendinizle ilgilenme fırsatlarını da bu dönemde bulabilirsiniz. Ayın 6'sından itibaren artık Venüs ve Mars Kova burcuna geçecek ve Kova burcuna geçişleriyle beraber siz de özgürleşip biraz daha böyle nefes alıyorsunuz. Artık dış dünyaya da açılabilirsiniz. Hani biraz bir eğlenceli konular, aşk konuları, romantik konular falan. Hani kişisel girişimler buralarda daha özgür, daha bireysel davranabileceğiniz fırsatlarla da karşılaşabileceğiz. Bir süreç başlıyor. son 1 1,5 aydır çok sıkışık bunaldığınız, hani çok fazla eve, aileye, sorumluluklara odaklandığınız bir dönem yaşamış olabilirsiniz. Ama ayın altısından itibaren enerjiler değişiyor. Böyle bir rahatlamaya başlıyoruz. Biraz daha kendimizi özgür hissetmeye başlıyoruz. Aşk alanları da kıpır, biraz kıpırdanmaya başlayacak. Ve belki yenilikler buralarda etkisini göstermeye başlayacak. Ve ayın onundan itibaren Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Merkür Balık'ta 6. evinizde ve sizi gerçekten günlük hayatınızda daha duyarlı daha hassas hale getirebilir evcil hayvanlarınızla da ilgili bu ay çok güçlü etkiler var Hani onlarla daha yakın ilişkiler kurabilir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz ee, belki biraz hani evinizdeki hayvanlar veya dışarıdaki hayvanlarla daha fazla ilgilenmeniz bazı fedakarlıklar yardımlaşma temaları falan Bunlar da ön planda olabilir hem sizin sağlığınız, hem onların sağlıkları bakımları kontrolleri bunlara da zaman ayırabileceğiniz bir dönem Aslında ayın 18'ine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir Dolunay var 27 derece Başak Dolunay 12. evinizde burası bilinçaltınız daha geri planda olan konular biraz da hani gizli konularla ilgili ama Dolunay aydınlatıyor ortaya çıkarıyor farkındalıklar veriyor. Evet, gizli olan bir şeyler ortaya çıkabilir. Bazı sırlar da açığa çıkabilir ama kendinizle de ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Yani sağlıkla ilgili olabilir, bilinçaltınızla ilgili olabilir, ruhsal konular olabilir. Çalışma ortamlarınızda birlikte çalıştığınız kişiler ve iş hayatınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Yaptığınız çalışmalar tamamlanabilir, sonuç verebilir. Zaten başak şifa demek. Başak hizmet ve düzen demek, sağlık demek. Ve hayatınızı düzenlemek, hayatınızı şifalamak için hani gerekliyle gereksizli şöyle bir ayrıştıracağınız gereksizleri hayatınızdan çıkaracağınız bir dönem zararlı alışkanlıkları bağımlılıkları da çıkarabilirsiniz artık ee, tamamlanmış konuları zaman aşımına uğramış konuları kavramları hayatınızdan şöyle bir ayıklayabilirsiniz bu sadeleşmeler ve iyileşmeler getirebilir hayatınızda düzenlemeler de getirebilir Tabii ki sevgili teraziler lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız herkes aynı oranda etkilenmiyor çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Lütfen 27 derece ve yakınlarında özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? Bunu bir kontrol ediniz. Eğer varsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Önemli tesirleri olabilir sizin için. Ve ayın 23'ü, 24'ü Kova burcundaki Mars'ın Boğa burcundaki Uranüs sert bir açısı var. Bu biraz sürprizli ve gergin bir açı. Hangi alanlarda olabilir? Hani aşk, ilişkiler, cinsellik konularında biraz dürtüsel davranabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı ani stresler olabilir. Para konularında biraz heyecanlı durumlar olabilir. Ne olabilir? İşte piyasalarda hızlı çıkışlar, değişimler, belki sizin risk aldığınız alanlar varsa hani spekülatif alanlarda. Buralarda yine riskleri kontrol etmek gerekiyor kazalara, sakarlıklara karşı da biraz dikkat etmek gerekiyor. Ayın sonlarında 27'sinden itibarense gezegeniniz Venüs Satürn'le birleşiyor. Bu sizi daha ciddi bir tutum içerisine alabilir. Hem para konularında sorumlu davranışlar olabilir. Daha uzun vadeli, istikrarlı bir bakış açısı verebilir. İlişkiler ve aşk hayatınızda da biraz ciddiyet getirebilir. Evet Venüs artık ayın altısından itibaren aşk hayatınızda size bu ay destek olmaya başlayacak bu bazı tanışmalar işte sürpriz etkilenmeler heyecanlar flörtler getirebilir ama Venüs'ün Satürn'le kavuşumu burada da bir ciddiyet getiriyor Belki de hızlı bir tanışma bir anda böyle daha ciddi daha hani ilişkinin sorumluluğunu almaya yönelikte gelişebilir Bunun yanı sıra çocuklarla da ilgili,